Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Parkur haritasıyla beraber karşınızdayım Evet arkadaşlar şu an gmod 1'deyim kusura bakmayın Ama e, gmod 1'de olmak zaten Gmod 0'da da olsam şeyde de olsam bir Şey fark etmiyor arkadaşlar e, 1'de de olsam zaten Aynı özellikte ve aynı yerde düşüyoruz zaten hani Gmod 0'da da böyle şey olsam Böyle de şey olsam Bak böyle de böyle de Gitsem illaki düştüğümde Düşeceğim yani illa ki ben bir yerde düşeceğim bakın görmüş olduğunuz gibi Neyse neyse Girişi çok uzaktık Şimdi demiş Oku senin ta Ali Okualım bakalım kendimize söylüyormuşuz Merhaba Ali Benden bahsediyorum <gülüyor> <gülüyor> Neyse Buraya bi pek pekle. Biip Parkur Alt level'dan oluşmakta He sen He siz pardon Videoyu izleyen aşağı aşağı aşağıdan değil lan yanlış yazmışım burayı. Neyse buraya da bir bekle. Pip. <gülüyor> aşağıdan videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hadi ne duruyor başlar. Hadi başlayalım bakalım. hızlı bir şekilde ananı bak ilk yerde düştük. Görmüş olduğunuz gibi game mode şeyde de olsam, sıfırda da olsam zaten düşecektim arkadaşlar. Hop, hop. Tamam, buraya bir span alalım. Span. Ha, sakinlerin klavyeyi parçalama. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Güzel, güzel, güzel, güzel ceylal diyoruz. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Tamam. Buraya da bir spam punch çekelim Evet Üçüncü level'a geldik arkadaşlar Üçüncü level PAAAAT Güzel o adıma Spiderman gibi Spiderman Spiderman oh, Atla atla atla atla atla atla atla atla atla atla atla Hop, hop daha daha, daha güzel. Şuran şöyle. Bana bir eee başa başa başa başa başa başa. Gene düştük. Hop. Hoppa, hoppa, hoppa, hop. Aslında var ya durmadım ben zıplasa zıplasak. zıplasak At. Gidiyoruz. Dur. Son yerden tekrar. Aslında oraya düştüğümüzde biz niye böyle dümdüz ilerlemedik Gerçi şeyde ya bu müşterikte ya aynen öyle bir şey var Altıncı level bitmiş tamam buraya da bir spawn point çekelim Ananı -an hal adını Tamam burada sakinleş Ali Tamam abi sakinleşiyorum Güzel güzel Evet son yere geldik Evet Evet şimdi game mod inmem gerekiyor Bakın şimdi Game mod 0 Aynen tamam girdik Evet 11. level'ımız da bitti görmüş olduğunuz gibi Sandığımızı açalım kesin güzel bir şey vardır Tıkla senin ta Bir tane ton koymuş şöyle Bakalım Bence bunun altında bir şeyler vardır ya Sana bir Derer hüzünlü bir şekilde ilerliyordu. Birden kendini lava attı. Ve video bitti. <gülüyor> Ay be var abi ya gel gel gel adamız. Hoşça bye Bu videoya 25 like bekliyorum.